Bu videoda Türkcell Super Online Fiber İnternet 25 Mbit ile e, Türk Telekom 4.5K cep telefonu internetini karşılaştıracağız. Ve burada e, Türkcell Super Online'ın ne kadar berbat bir hizmet sunduğunu size göstereceğim. Şimdi internetimiz Türkcell Super Online'a bağlı hız testi yapıyoruz Gördüğünüz gibi 3.0 indirme hızı tekrar deneyelim. Evet gördüğünüz gibi ufak da bir artış olsa yani 25 mbit olması gerekirken 5.1 mbit hız. Şimdi Türk Telekom'un 4.5G internetini deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi indirme hızı 36.5 Yükleme hızı ise 21.7 olarak geçti yani Arada bayağı kat kat bir fark meydana geldi